Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Ancak tabii ki yine ev şartlarında video çekmeye çalışıyoruz. Pandemin etkisiyle sürekli olumsuz hava koşulları bir vesaire bir türlü düzgün bir şekilde aracımızı, işimizi halledemedik. Öyle söyleyeyim size. Ben de soru-cevap kısmını aslında 2-3 hafta önceden hazırlayacaktım, aracın başında yapmayı düşünüyordum. Ancak bu da nasip olmadı. İlerleyen zamanlarda aracın başında ne işler yapıldığını ne yaptığını göstereceğim zaten bunda. Şimdi bagaj kabini ile ilgili bir soru gelmişti. Bagaj kabininin ölçüleri. Bagaj kabinin ölçülerini çok fazla uzun tutmadan hemen söyleyeyim. E, arka kısım yani o hoparlör kısmın arka kısmı bagajımızın koltuğun, koltuğun dayandığı kısım sırtlığın kısmı. O kısımı 100x36.5 cm yaptım. O kısmı o şekilde uygularsanız sorunsuz bir şekilde oraya oturacaktır. Sol kısmı ise 16 42 68 oranlarında yaptım. Yani 16 şu kısım. 42 aşağıya kısım, 68 ise derinlik kısmı, sol çamurluğun bölgesinin olduğu yer. E, bu şekilde e, alt taban ise bagaj alışmanın serdiğimiz yer yani. Alt taban taban yeri ise 73'e 103 oranında yaparsanız sorunsuz bir şekilde bagaj kabini doğana oturacaktır. E, tabii ki 1-2 santimler belki oynayabilir. E, bunu da ayarlarsınız. E, i̇lk başta kabinin e, kablamasını yapmadan önce bir testini yapın. E, Yerleştirilen bagaj kapa kapağı örtülüyor mu örtülmüyor mu buna bir bakın. E, bu yaptığımız ölçülerde sol arka çamurla gelecek olursak bu kap bagaj kapağı kapandığı zaman oradaki demir kısmı var o demir kısmının olduğu yere bir oyuk daha yapmanız gerekiyor bunu da söyleyeyim size e, sol arka çamurun o, o bagaj kapatırken zaten anlayacaksınız Oraya bir hafif bir keserseniz orayı kestiğiniz zaman sorusuz bir şekilde kabin, kabin engellememiş olacak bagajın kapanıp açılmasını Evet ilk sorumuzu cevapladık e, şimdi ikinci sorumuza geçelim e, ikinci sorumuzda bu manifoldun üstündeki müşürlerin bağlantısını merak etmişti. Bir abonemizde takipçimiz kendisi e, bununla ilgili bir video yapmamı istemişti. Ben de böyle bir toplu şekilde video yaptım. E, resimde de görebiliyorsunuz beyaz müşür, siyah müşür, iki tane manifoldta müşür var. Bu müşürler e, karburatörle bağlantılı. Beyaz müşürle siyah müşürün arasında görmüş olduğunuz gibi bir bağlantı var. T bağlantısı diyelim buna. E, oradan altına doğru manifoldun üstünden geçen bir siyah ortam var. Bu iki müşürün birbirine bağlandıktan sonra T şeklinde giden hortum. Bu hortum karbüratöre gidiyor. Karbüratörün oradaki daha doğrusu manifoldun üstündeki. Yani bu fren hortumu var ya. Westinghouse yani fren merkezinin oradaki hortumun ucuna bağlı bu hortum. Ee, orada o şekilde görebilirsiniz. Evet bu da de gördüğünüz gibi beyaz müşürden siyah müşürden çıkan diğer hortumlar ise bu şekilde bağlı. bağlandı. Yani resimde gördüğünüz şekilde bağladıktan sonra sorunsuz bir şekilde eğer arıza yoksa müşürlerde ve jikle diyaframında sorunsuz bir şekilde otomatik jikle aktif hale gelmiş oluyor. Ee, bu şekilde manifoldun bağlantıları tamamlanmış oluyor. Geriye de karbüratörde bir tek şey kal kalıyor. Bu kırmızı kablolu olan ise müşür kalıyor. Onun yeri ise zaten sabit. Herhangi bir yer, farklı bir takma şansınız yok zaten. Bir de judof kablosu kalıyor. Bu kablo şu an burada aktif değil bende. Eee bunun aktif etmeyi şu an düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda belki aktif ederim. E, manifold'un kısacası bu şekilde bağlantıları tamamlanmış oluyor. Evet, bir diğer üçüncü sorumuzda ise bu elektronikle ilgili bilgiler verecektim. Bu kitabın işe yaradığını sormuştu arkadaş. E, bu kitapta gerçekten çok güzel bilgiler var. Ben bu kitabı bayağı bir, e, bir sayfası okudum. Bayağı bir yol katlettik. Zaman oldukça okuyordum için e, şu an arabayla uğraşıyorum. Arabanın işini hafiflettim zaten. Fazla bir şey kalmadı kitabı tamamen bitirmeye çalışacağım. Çok güzel bilgiler veriliyor. E, tavsiye ederim o yüzden. E, bir de şunu elitleyim. E, elektrikle ilgili bilgin olmadığını söylemiştin. Ben de sana ufak bir bilgi vereyim. E, Elektrikte arıza kaçakları nasıl bulunur diye. E, şöyle bir multimetre olması gerekiyor. Yani ışıkla da bulunuyor ancak e, bu multimetre olursa yani piyasada en uygun multimetre bu. bu başlangıç multimetresi diyebiliriz. Bu multimetre sayesinde e, aracındaki kaçakları çok rahatla bulabilirsin. Onu söyleyeyim sana burada şu şekilde 10 ampere alıyoruz. Şurada gördünüz konum 10 ampere geliyor. Bu 10 amper aldıktan sonra bu siyah en alta takılıyor. Bu üst kırmızı ise şurada 10 amper yazan yere takılıyor. Yani bir üstte takacağız bunu. Yani şurada yazıyor. 10 ampere takacağız. Bunu yapmamızdaki amaç ise akümüzde kaç Akümüzde diyorum. Aracımızdan elektrik tesisatına kaçak ol olmadığını kontrol edeceğiz. İlla ki bu değerler okunacak. Burada 0.60, 50'lerde çıkacak. O da çünkü merkez kilit alarm takılı olduğu için. Bunu da aracımızı uygun bir olduğum zaman da, uygun olarak da sana göstereceğim. Şimdi ilk başta bir ön bir bilgi verdim sana. Ee, bu şekilde şimdi akümüzün kutup başını söküyoruz. Artık kutbunu sökelim ya da eksi fark etmez. Eksi'yi sökelim. Ben eksiden başlayayım. Eksi kutbunu söküp bunu eksi kutbuna direkt bağlıyoruz. Bu da akünün eksi kutbuna bağlanıyor. Bu şekilde ak aküden çıkan ak akımı kabloya geldiğinde ne kadar amper çıktığı burada yazıyor. Yani burada mesela büyük yüksek miktarda amper okursanız bu da demek oluyor ki akümüz boşalma şeyi çok fazla. Yani da aküyü bitirir ve kaçak var demek istiyor sana. Bu değer ne kadar yüksekse o kadar kaçak olduğu belli oluyor. Ee, bu kaçağı da Tabii ki bunu öğrendik. Bakın nasıl kaçağı bulacağız, nerede olduğunu anlayacağız. Bunda da sökerek teker teker. Sigortayı söktüğünde eğer değer sıfıra düşüyorsa yani sıfıra yakın bir değere. Bu şekilde kaçağı bulmuş oluyorsun. Bunu uygulama olarak sana göstereceğim. Şimdi burada ön bir bilgi verdim sadece. Ee, bu şekilde... Sorularınızı cevapladım. Tabii ki bir uzun oldu. Bu için kusura bakmayın. Ama tabii bu pandemi etkisiyle bir de ayrıca arabanın işleriyle uğraştığım için bu kadar ge gecikti. Ayrıca motor yağını ve ayrıca yağ fitesi, hava fitesini de değiştirdim. Kaza yeri arabaya. Bunlarla ilgili videolar da gelecek. Bu tofaş yapmak isteyen arkadaşlar olursa bunlar da benim bilgi niteliğinde videolar olur. Benim bu deneyimim oldu. E, bu ilk topladığım bir araba benim için. Deneyim oldu. E, tabii ki Bunları toplarken ne gibi zorlukları çektiğimi de her şeyi böyle ufak ufak paylaşacağım. Ne, ne gibi sonuçlar geldi başıma. Yani çok uğraştım bazen kafa patlatacak dereceye geldik yani. E, ama sonunda öğrendik. Bu yüzden mutluyum. E, gaz ayarı olsun. E, ondan sonra karburatör temizleme ayar bir sürü şey öğrendik. Yani daha da öğreneceğiz. E, öğrenmediğimiz çok şey var. Bunu biliyorum. Ama elimizden geldiği kadar bir şeyler etliyoruz kendimize. Siz de bu şekilde aracınızın kendi işlerini halledebilirsiniz. Ben baş, başardım bunu denedim. Torkta sökmesi olsun ya da başka bir şeyler olsun. Hepsini denedim. Yani denemeden bir şeyler olmuyor. Denemek gerekiyor bazen. Risk almadan bir şeyler olmuyor. Tabii ki yeri geldiğinde bozulan parçalarımız oluyor. Yani patla, kırdığımız, döktüğümüz yani bir şeyler oluyor yani. Ama tabii ki bunları tecrübe olarak görürseniz hep başarıya ulaşmaya Başarıya ulaşırsınız bu şekilde. Benim de çok bozduğum şeyler oldu. Ben ilk başta elektronik bilgisayar işleriyle başladım. Daha çok bilgisayarla işledim. Daha sonradan bu elektronik bilgilerim ve tamir bilgilerim araca doğru kaydı. Bu şekilde devam ediyor. İlerleyen videolarda daha da iyi videolar gelecek. Arabanın başında ne gibi işler yapılır. Bu conta kaçacaklar olsun ya da gaz ayarı bilmiyor vs. Yani çekmediğim videolar var. Bunları da çekeceğim ayrı etten daha iyi bir koşul oluşturmaya çalıştığım için videolar gecikti. Bu arada bir de bana destek çıkarsanız takip edersiniz sevinirim. Bir diğer videolar gelmeye devam edecek. Bu sefer bir haftada bir video atmaya çalışacağım. Uzun bir zaman oluyor. Çok uzun zaman aşımına uğraydım. Bunu da biliyorum. Farkındayım ama dediğim gibi engelleri kaldırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ve yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.